Aşağıda Yeşim'in 6x eşittir, 3 çarpı x artı 4 denkleminde x'i bulmak için izlediği adımlar verilmiştir. Birinci adım eksiktir. Yeşim bu denklemi çözerken birinci adımda ne yapmalıdır? Çok güzel. Bir düşünelim. Verilen denklem bu. Ama denklemin birinci adımı boş bırakılmış. Burası boş. Burada direkt doğrudan ikinci adımı yani 3x eşittir 12'yi görüyoruz. Buradan da x'i bulmak için Yeşim her iki tarafı 3'e bölmüş ve x eşittir 4'ü bulmuş. Peki bu birinci adım için ne yapabiliriz bir bakalım. Denklemde parantezli bir yer var değil mi? Bu yüzden önce bu kısmı halledelim, şurayı. Burada bir tane x ve bir tane de sabit sayı var. O halde önce 3'ü parantez içine dağıtalım ve bakalım Yeşim'in bundan sonraki adımı ne olmuş? Bu işlemi yaparsak 6x eşittir. Bu kısmı değiştirmiyoruz. 3x artı 3 çarpı 4'ten 12 olacak. Diğer adımlara bakmadan buradaki işlemi yapmaya çalışacağım. Eğer buradan x'i bulmak istersen bir sonraki adımım ne olur? Öncelikle tüm x'leri aynı tarafa toplayalım. Mesela sol tarafa. O halde iki taraftan da 3x çıkarmamız gerekiyor. İki taraftan da 3x çıkarırsam, yaşımın izlediği ikinci adıma ulaşmış olurum değil mi? Yani burada yaptığımız kesinlikle doğru bir işlem. Birinci adımda bu ifadeye ulaşmak için, 3'ü parantezin içine dağıtıyor, sonra her iki taraftan 3x çıkarıyor ve 3x eşittir 12 ifadesini buluyor. Sonuç olarak da x'i bulmak için her iki tarafı 3'e bölüyor ve buradan x'i 4 olarak buluyor. Şahane!